27x üzeri 6 artı 125'i çarpanlarına ayıracağız. Bu aslında ilginç bir problem ve bu problemi çözmenin tek yolu bunun özel bir form olduğunu hatırlamak. Öncelikle size bu özel formu göstermek istiyorum, sonra soruyu çözmeye başlayabiliriz. Tabii bunu gerçekten bilip bilmeniz gerekiyor mu? Bu tartışılır ama bu problem için biliyor olsanız işiniz bayağı kolaylaşır. Tamam, diyelim ki elimizde a kare eksi ab artı b kare var. Ve bunu a artı b ile çarpıyoruz. Ne elde edeceğiz? Çarpma işlemini yapalım. b çarpı b kare b küp eder. b çarpı negatif ab eşittir negatif ab kare b çarpı a kare eşittir a kare b. Şimdi bu üst kısmı a ile çarpalım. a çarpı b kare Eşittir a b kare. A çarpı negatif a b eşittir negatif a kare b ve a çarpı a kare a küp. Sonra hepsini topluyoruz. Elimizde pozitif a kare b ve negatif a kare b var. Yani bunlar birbirlerini götürdüler. Burada negatif a b kare ve pozitif a b kare var. Bunlar da birbirlerini götürdüler. Şimdi elimizde a küp ve artı b küp kaldı, değil mi? Şöyle de düşünebiliriz. Eğer birisi size a küp artı b küp verirse, bu ifadeyi buradaki gibi iki terime ayırabilirsiniz. Yani a artı b çarpı a kare eksi ab artı b kare diye ayrılabilir. Bu özel bir formdur. Bakalım bu özel form bizim sorumuzda da var mı? 27 kesinlikle 3'ün kübü, değil mi? 3 üzeri 3, 27. x üzeri 6 ise x karenin küpüdür. x üzeri 6'nın 1 bölü 3'üncü kuvvetini aldığımızda x kare elde ederiz. Yani buradaki terim buraya 3 x kare üzeri 3 şeklinde yazılabilir. Ve bu kısmı da 5 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Yani artı 5 üzeri 3. Evet, bu belki sizin için biraz kafa karıştırıcı olabilir ama tekrarın zararı yok. Şimdi 3x kare çarpı 3x kare çarpı 3x kare. Bu 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı x kare çarpı x kare çarpı x kare, çarpı, x kare demektir. Burası 27 etti. Buradaki x kare çarpı x kare de x üzeri 4 eder ve çarpı x kare de x üzeri 6 olur. Ya da küpü dağıtabilirsiniz. 3 üzeri 3, 27'ye eşittir. x karenin küpü ise burada üstün üstüne alıyoruz. Yani burada üsleri çarpmalıyız. x üzeri 2 çarpı 3. x üzeri 6 oldu. Evet, artık bunu öğrendiğimize göre işleme başlayabiliriz. Burada küplerin toplamı var. Yani buradaki yolu kullanarak bu ifadeyi çarpanlarına ayırabiliriz. Yazalım, bu a ve bu da b. Yani a artı b. 3x kare artı b, yani 5. Çarpı a kare. Bunu yeni bir renkle yazayım. a kare. Yani 3x karenin karesi. 3x karenin karesi. Bunu bir düşünelim. 3x karenin karesi eşittir 9x üzeri 4. Çarpı 9x üzeri 4. Eksi bu ikisinin çarpımı. Yani eksi 15x kare ve son olarak artı b kare. P 5 olduğuna göre artı 25 olacak. b derken 5 üzeri 3'ten değil sadece buradan bahsediyorum. Ve A dediğimde de buradan bahsediyorum. Ve tamamdır. Bu videoda daha detaylı açıklama yapmayacağım. Bunu daha fazla ayıramayız ve unutmayın ki bu özel bir form 2 küp toplama formu. Hoşçakalın.